Evet arkadaşlar bu afilli girişten sonra hemen şu anda ekranda görüyorsunuz Oppo A73'ün kutusunu açacağız sizlerle birlikte. Burası Teknoloji Okulu YouTube kanalı. Ben Özgür Çetin. Sizlerle beraber şimdi bu kutuyu açıyoruz. Şöyle güzel, şirin, minnoş bir bilgi notumuz var. Bunu Duygu yolluyor bize arkadaşlar, Duygu Hanım. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Böyle bir e, bayan eli, kadın eli değdiği de bu şekilde bakın. Çok güzel bir şekilde bize gönderilmiş oluyor. Ee, telefonlar bize böyle gelmiyor. Ee, bütün ürünleri gönderen arkadaşlara söyleyeyim. Bir tek Duygu Hanım böyle yolluyor bizlere. Teşekkür ediyoruz kendisine. Böyle minnoş bir not bize yazıyor. Teknik bilgiler yazıyor burada. Şöyle göstermiş olayım. Bunları biliyoruz ama burada en azından verilmiş olması da güzel. Bir de cihazın fotoğrafı var. Görüyorsunuz şekilli bir arka gövdesi var cihazın. Açınca göreceğiz. Şu an ben de görmedim arkadaşlar. Bunu kenara kaldıralım. Oppo A73 arkadaşlar markanın uygun fiyatlı cep telefonlarından bir tanesi. Oppo A73 arkadaşlar kısa bir süre önce tanıtıldı. Bize de teste gönderildi ve sıfır ürün gönderildiği için şu anda görüyorsunuz paketli bir ürün. Biz de hemen kutusundan çıkartalım dedik. Şöyle arkasını çevireyim bazı özellikleri yazıyor burada. Şurada da görebilirsiniz. Şuralarda bir yerlerde yazıyor. Ekrandan bahsediyor diyor. OLED ekran diyor. Daha amoled ekran. İşte hızlı şarj özelliği varmış falan filan. Onlardan anlatıyor. Yapay zeka destekli kameramızın da olduğu söylüyor. Dörtlü bir kamera var. Sıfır ürünü olduğu için açıyoruz. Şimdi 4 GB 128 GB diyor. Yani 4 GB RAM'imiz var. Onu da şöyle göstermiş olayım. 4 GB RAM'imiz var ve 128 GB de depolama alanımız var arkadaşlar. Onu da şöyle göstermiş olalım. Şimdi açalım kutumuzu. Şöyle yukarıdan açıyorum ben. Açamadık. Evet. Kutuyu açtık. Çöpümüzü aşağı atalım. Onları topluyorum ben çekimden sonra. Şöyle bir sistemimiz var. Kaldırıyoruz ve bunu da bir kenara kaldırıyoruz. Bunu şöyle koyalım. Şöyle dursun kenarda. Şöyle kaldırmış olduk. Hoppa yazıyor. Sade bir tasarım var kutuda. Başka bir şey de yazmıyor. Açalım bakalım kutuyu. Evet. Kutuyu birazcık zorlandık ama açtık. Şimdi telefonumuz burada görüyoruz. Şöyle göstermiş olayım. Ne gibi özellikleri var? Aslında şurada ana ekranda yazan özellikleri söyleyeyim önce. Şöyle göstermiş olayım bir kez daha. Arka yüzünü de çevirelim. Ne var burada? 30 Watt'lık diyor. VOOC -ok, Flash Charging yani hızlı şarj var. OLED Display varmış. Omelette yani ekran. Fingerprint Unlock diyor. Yani ekrandan parmak izi okuma özelliği var. 4 GB'ya 128 GB diyor. Bir bakalım. AI Ultra Wide yani ultra geniş açılı yapay zeka destekli bir kameramızda varmış. Şunu çıkartalım. Bir şu tanıra etiketlerini bir çıkartalım. Evet şimdi az önce bahsettiğim o şekilli arka yüzü de şu anda görüyorsunuz. Şöyle göstermiş olayım ne kadar görünüyor bilmiyorum şu anda ekranda ama şekilli bir arka yüzümüz var. Ne yazıyor burada bir şey yazmıyor böyle. Oppo'nun simgesi var galiba. Ya da bir simge var burada ama ne yazıyor? Oppo yazıyor herhalde. Şurada bir Oppo yazısı var. Böyle gümüş bir şekilde konumlandırılmış. Dörtlü kameramız burada. Şöyle yukarıda sağ üst köşeye konumlandırılmış. Bir de LED lambamız var şu tarafta konumlandırılan. Ön tarafı çevirelim. Ön tarafta bir ekran koruması var bu arada. Evet şu anda hissediyorum şuradan. Şurada görüyorsunuz. E, Damlı çentik kameramız var. O da tam ortada. Ekranın ortasına konumlandırılmış. Bunun dışında bir şey yok. Yan yüzde şurada bir güç açma kapama tuşumuz var. Burada başka bir şey var mı? Burada başka bir şey yok. Diğer yan yüze çevirecek olursak arkadaşlar ses açma kapama tuşlarımız var. Bir de sim kart yuvamızın olduğunu söyleyelim. Alt tarafta ne var? Alt tarafa şöyle bir bakayım ben önce kendim. Tip C bağlantı yuvamız var. USB Type-C diye de geçiyor. Kulaklık çıkışımız var. 3.5 milimetrelik. o da güzel. Üst tarafta bir şey yok. Mikrofon deliği var sadece. Onun dışında bir şey yok burada arkadaşlar. Cihaz bu. Bir kere ince ya onu söyleyeyim. Hoşuma gitti yani. Biraz teknik özelliklerden bahsedeyim isterseniz. 6.44 dişlik amoled ekranımız var. 2400x1080 piksel. Qualcomm Snapdragon 662 chipseti kullanıyor. Bu telefonumuz 4 GB RAM, yani 128 GB depolama olduğunu söyledik. Bu arada ben açmayı unuttum. Açılsın da o bir taraftan da. Biz özellikle anlatmaya devam edelim. Evet şu an açılıyor. Android 10 işletim sistemimiz var. Color OS 7.2 arayüzüyle geliyor. 16 megapiksellik bir ana kameramız. Buna eşlik eden 8 megapiksellik bir ultra geniş açı kameramız. 2 megapiksel ve 2 megapiksel olmak üzere 2 tane alan derinliği kamerası var. Bunların da ne işe yarıyor bakacağız incelemesinde göreceğiz. Şöyle kameraları da burada göstermiş oldum. 4 tane kameramız var. Bu ana kamera 1080p 30fps video kayıt yapıyor. Ön kamera ise 16 megapiksel ve... O da 1080p 30fps video kayıt yapabiliyor. Şimdi şuradan bir menü geldi ama ben onu kendim bakarak yapayım buradan. Evet şöyle size göstereyim. Türkçemizi seçtik. Devam edelim. Yok Türkçeyi seçmemişiz. Kaymış burada. Şöyle yapalım. Evet şu an Türkçeyi seçmiş olduk. Yanlış bir dil seçmeyelim. İleri diyoruz. Bölge seçin diyor. Bölgemizi de Türkiye olarak seçiyoruz. Sonraki diyoruz. Şunları, bunları hepsini alayını kabul ediyorum diyoruz. Ve ettik. Wi-Fi'ye bağlanmayacağız. Bunu geçelim. Geçelim. Geçelim. Google hizmetlerine ev bu bu bu bu bu tamam diyoruz. Ekran kilidi parolasını ayarlamayacağız. Sonra ayarlayalım dıdı bir sonra da diyelim ve şu an Color OS kuruluyor arkadaşlar. Ayarlarımızı da yapmış olduk. Ben özelliklerden biraz devam edeyim. Wi-Fi 800 Wi-Fi 802.11ac desteği var. Bluetooth 5.1 var. USB tipçi olduğunu söylemiştik. Ekrandan parmak izi okuma özelliğimiz var ve 40 4015 mi 4015 mi 4015 mAh lityum polimer pilimiz var ve bu pilimizin az önce söyledik 30 Watt'lık VOOC hızlı şarj 4.0 desteği var. Ne demek oluyor bu? Belki bunu merak edenler olabilir. Çünkü bunlar böyle havada uçuşan var ama 30 dakikada %50, 53 dakikada da %100 şarj olduğunu iddia ediyor Oppo. Bunları deneyeceğiz arkadaşlar hepsini. Lacivert ve gümüş renk seçenekleri varmış. Anladığınız üzere bize gümüş rengi gönderildi. Aslında gümüşten ziyade beyaza da çok benziyor ama. Şuralarında böyle bakın gümüş renkler var evet. Çok da beyaz, açık gündüz beyaz değil. Şuralarında gümüş. Var. Herhalde lacivert tonunda buraları lacivert renktir diye tahmin ediyorum. Şimdi hoş geldiniz dedi bize arkadaş. Color OS kuruldu diyor ve pıt pıt seslerle bize haber veriyor bu güzel bilgiyi. bu A73'ün fiyatı arkadaşlar 2899 TL. Şimdi telefonumuz şurada bir dursun. Biz diğer kutu çeklerine bir göz atalım. Evet kılıf var galiba. Evet. Bıdı, bıdı bıdı bıdı yapıyor burada. Kullanma kılavuzu falan filan. Bunları kimse okumuyor zaten. Biz de okumuyoruz. Bu yumuşak bir kılıfımız var. Ben severim böyle kutusundan çıkan kılıfı. Her marka koymuyor artık ama bence güzel bir özellik bu. Şöyle yerine koyalım bunu. Biliyorsunuz ben her videoda söylüyorum. Kılıf çıksın arkadaşlar. Kılıf aramakla almakla uğraşmayalım bence. Şöyle bir adaptörümüz var. Görüyorsunuz adaptörümüz bayağı büyük. 30 Watt olduğu için muhtemelen bayağı büyük bir adaptör. USB çıkışımız. Şurada yeşil renk koymuşlar bu arada. Şey böyle de değişik değişik renkler koyuyor. Güzel bence. Muhtemelen kablonun içi de yeşil renktir. Bakacağız şimdi. Evet. Tam da doğru bildim. Ayağımı kaldırayım. Şöyle göstermiş olayım sizlere. Çıkartamadım ki göstereyim. Heh. Şöyle göstereyim. Bakın kablonun içi de yeşil renk. Şöyle kenarlardan da görebilirsiniz. Şuradalardan yeşil renkli bir tasarım bizleri karşılıyor. Hatta şunun içi de yeşildir diye tahmin ediyorum. Evet. Tip C kablosunun içi de yeşil. Tip C tarafının daha doğrusu. Bunu da görmüş oluyorsunuz. Şimdi bozmadan bunu biz kutusuna geri koyalım da sonra testlerde kullanırız. Bir de kulaklık çıkıyor. 3.5 milimetrelik bir kulaklığımız var haliyle ve doğal olarak. Güzeldi. Bir kulaklık beraberinde verilmiş oluyor. Bazı artık markalar biliyorsunuz kulaklık koymamaya başladı. Oppo'nun bence koyması güzel. Şimdi bunları yerine koyalım. Şunları yerine yerleştirelim. Telefonumuzun bir böyle bir ana menüsüne bir girelim. Kamerasına bir bakalım. Biraz eğlenelim. Ondan sonra kapatacağız videoyu arkadaşlar. Bunu yerine koyduk. Şöyle. Şimdi biraz tozlandı buradan. Bir şeyler düşmüş. Evet şimdi hoş gittiniz, beş diyor. Böyle bir telefonumuz var. Şu anda ekranda görüyorsunuz. A73 aslında giriş seviyesi bir model. Onu söyleyelim. Giriş seviyesi bir model olmasına rağmen özelliklerinin de gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki üst düzey bir telefon değil. Onu söyleyelim ama 2899 TL'de artık neredeyse sınır oldu arkadaşlar. Öyle söylemiş olayım. Şu anda görüyorsunuz. Ana menüde falan da dolaşabiliyoruz. Şöyle bir açayım ben size. Menü bu şekilde. Klasik Oppo arayüzü OS dediğimiz bir arayüzümüz var. Malum. Kameramızı açalım. Kamerayı açacağız. Bir şeyler soracak. Tamam diyelim. İşte böyle bir kamera menüsü de. Bizleri karşılıyor şu anda. Beni görüyorsunuz arkadaşlar. Kameramenimiz bu şekilde. Hem kameralarını hem de pilini hem de diğer özelliklerini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz arkadaşlar. Bir de ön kamerayı çekelim. O zaman siz beni neyi çektiğimi de nasıl çektiğimi de görmüş olacaksınız. Şu anda slider'ın üzerinde duran bir e, kameramız var. Canon EOS RP ile çekiyoruz. Bu videoyu arkadaşlar masamızın hemen ön tarafında. Biraz girişteki kullandığım çekimleri bir slider'ımızla yaptık. Slider'ı da göstereyim. Bak şöyle bir slider'ımız var. Neyse. Ürün böyle arkadaşlar. Detaylı bir test geleceğini söyledim. Şöyle bir kapatalım şimdi menümüzü. Bir dakika şimdi. Evet. Kapattık menüyü. Detaylı bir test gelecek arkadaşlar. O test gelene kadar Oppo A73 ile ilgili merak ettiklerinizi bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Hepsini okuyacağız, değerlendireceğiz ve inceleme videosunda bu sorularınızın yanıtlarını bulacaksınız arkadaşlar. Youtube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal alarda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.